Yoruldum ah, yoruldum ah bak Monotonluğunuz aşırı kış yapı ah. Momentumu artık para yapmak Momentum artık orospuyu geride bırakmak Momentum artık uyudum zaman geceleri fakirlikten uyuyamıyordum ahtar bu sorunu aşmak için gerekli şehir bariği edeceğim ama sence var mı yeterince zaman sorması gereken sorular momentum <gülüyor> doğru ahtar <akla. gülüyor> doğru zaman doğru yer ilerle ahtar